Değerli genç arkadaşlarım, ben Profesör Doktor Selim Burçak Çevreli. Eklerik Üniversitesi Çocuk Geçekliği'nin alanının dalında öğretilmesiyim. E, 2018-2019 yılında fakültemiz ilk öğrencilerini çok büyük bir heyecanla kabul etti. Bizler akademik altyapısı ve teknik altyapısı çok yüksek bir ekiple çok harmanlı olarak çalışmaktayız. Sizlerin mesleki değerleri ve mesleki yetkinlikleri çok yüksek seviyede, etik değerleri çok iletişimde meslektaşlarımız olarak mezun etmek etmekteyiz. Aynı zamanda diş hekimliğinin değişen ve dönüşen tüm uygulamalarını sizlere aktarabilecek hem teknik hem de akademik alt yapıya sahibiz. Ve böyle bir etikle çalıştığınız için kendimizi mutlu hissediyoruz.